Eyvzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Türk'üm Doğru muyum? Çalışkan mıyım? Küçüklerimi seviyor muyum? Büyüklerimi sayıyor muyum? Ülküm ileri gitmekte yerinde sayıyor muyum? Gösterdiğin firavın yolunda Cehenneme durmadan gitmekte miyim? Varlığım Allah varken neden deşkısına emanet mi olsun? Ne mutlu ümmetim terdiyim gene, Rahat yatın yattığımız yerde. Yaşasın Covid-19 ferahı. Elektrik 450, doğal gaz 1200, cebe giriş aylık 2500 ve biz asla cennetten Allah'tan bak Allah Para put değil bizim için. Para olmaz olsun. Falar huzur demek değil. Huzur İslam'da. Çünkü öbür tarafa gittiğim zaman huzurun kimler olduğunu göreceğiz.